Herkese selamlar, ben astrolog Arif Aydın. Bugün astroloji haritalarımızda külli irade konusuyla alakalı size bilgiler vereceğim. Daha önceki bölümümüzde cüzi irade ve bunun doğum haritasındaki karşılıklarından sizlere bahsetmiştim. Bugün ise tam tersi bir noktadan bahsediyor olacağım. Külli iradenin doğum haritamızdaki karşılık gelen gezegen temalarıyla alakalı size bilgiler veriyor olacağım. <gülüyor> Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Ben astrolog Alif Aydın. Bugün e, az önce de bahsettiğim gibi konumuz iradeyi külliye. Daha önceki iradeyi cüziydi. Cüzi irade ve külli iradenin ne olduğunu bilmeyenler için küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Cüzi irade bizim seçimlerimize bağlı olan ve bizim seçimlerimize bağlı olarak değişkenlik arz eden kadersel durumu ifade ediyor. Külli irade ise bize sorulmadan ve bizim fikrimiz alınmadan tam anlamıyla evrenin bekası ya da Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kaderin, kaderi mutlak olan bir yansımadır arkadaşlar. Ve bunların doğum haritasındaki karşılıklarından sizlere birazcık bahsediyor olacağım. Hocam iradeyi i ve külliye ne demek? Bunu birazcık e, örnek verir misiniz? Daha gerçek hayattan derseniz. Yani siz gittiniz, bakkalla girdiniz. İşte bir çikolata var, bir de bisküvi var. Hangisini alacaksınız? O anda bir seçim yapabilirsiniz, bir bisküvi alabilirsiniz. Bu bir seçimdir ve bu seçimi yaparken de aslında başka bir konular vardır. Oraya şimdilik girmeyeceğim. Ancak bir de insan hangi anne babadan doğacağını belirleyemez arkadaşlar. Hangi coğrafyada doğacağını belirleyemez. Bunun gibi durumlar külli iradenin konularıdır ve insanların bu alanlarda seçme şansları yoktur. Hangi ırktan doğacağınızı belirleyemezsiniz. Amerikalı mı olacaksınız, Japon mu olacaksınız bunları belirleyemezsiniz. Ve bunların astrolojide göstergeleri vardır değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar size şunları söyleyebilirim. Astrolojide biliyorsunuz bazı gezegenler var. Ve bu gezegenlerin karşılıklarına baktığımız zaman, işte cüzi iradeden geçen bölümde sizlere bahsetmiştim. Venüs, Mars... Bakın burada Venüs, aynı şekilde Mars, bunlar yine aynı şekilde Merkür arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar cüzi irade ile alakalı seçimlerimizle alakalı sembolizmalardır. Külli irade olarak baktığınız zaman arkadaşlar, ki burada size ben iki tane gezegenden bahsetmedim. Bunlardan bir tanesi Satürn, diğeri ise Jüpiter'dir. Bu Jüpiter'e süper bilinç de denir arkadaşlar. Satürn de en derin ihtiyaçlarımızı bize ifade ediyor aslında korkularımızın olduğu alanları ifade ediyor ve arkadaşlar bunlardan hani Satürn'den çok fazla bahsettiğimiz için burada zaten ele almıyorum konuyu Jüpiter ile alakalı da daha geniş videolarda çekeceğiz ama buradaki konu işte bahsettiğimiz modern astrolojiye göre Plüto arkadaşlar Neptün Neptün ve Uranüs üçlüsü konusu olacaktır arkadaşlar Venüs bildiğiniz gibi aşk sevgi konularıyla alakalıydı ve sizin e, aşk sevgi bakış açınızı ifade ediyordu bu Venüs'ün arkadaşlar doğum haritanızda gelebileceği en üst oktavlardan bir tanesi Venüs'ün balık burcunda oluşudur ve Venüs balık burcunda çok güzel bir pozisyon alır. Ancak bu Venüs'ün arkadaşlar en ilahi bir boyutu var ki yani daha ilahi bir boyutu var ki biz ona Allah aşkı da diyebiliriz. İşte Mevlana'ların, şems Tebriz'lerin hani gerçek spiritüalist insanların bir ilhama mazhar olma durumu vardır ki işte bu ilhama mazhar olma durumunu arkadaşlar biz Neptünyen enerji olarak anlatırız. Ve bu Neptünyen enerji arkadaşlar Venüs'ün bir üst oktavıdır. Merkür'e geldiğimizde arkadaşlar, Merkür bildiğiniz gibi kovada yücelir ve Merkür kovada yücelirken bu Merkür'ün de bir üst oktavı vardır, Uranüs'tür. Uranüs'te yine ilahi aklı, zekayı ifade eder. Ve arkadaşlar Mars'ın bir üst oktavı vardır ki Mars içimizdeki öfke enerjisinin bir sembolüdür, kavga etme enerjisinin bir sembolüdür. Mars'ın da bir üst oktavı olarak neyi biliriz biz? Pluto'yu biliriz. Hocam Mars kavga ediyor. Pluto olayı nasıl daha büyütüyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bir savaşta, Mars savaş tanısıdır biliyorsunuz mitolojide. Bir savaşı kazandıran şey düşmanınıza saldığınız korkudur. İşte Pluto korkunun ta kendisidir. İşte oradaki korku hissiyatını karşı tarafa verebilen en üst oktav olarak bildiğimiz bir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla da bunlar bu şekilde enerjileri çok daha büyüktür. Yani insanın elinin kısa kaldığı yerlerde ilahi enerjilerden arkadaşlar bizler faydalanırız. İşte bundan dolayı değerli arkadaşlar bu tarz enerjiler her zaman hayatımızda var. Ancak bunların yapıları bizim sandığımızdan arkadaşlar çok daha farklı, çok daha değişik. Bundan dolayı da bazı farklar oluşuyor. Bunlardan size şimdi birazcık daha e, anlatacağım şeyler var. Burada arkadaşlar birazcık bu konularla alakalı Stefan Arion'un bazı görüşleri var. Bunlarla alakalı size bazı bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Uranüs arkadaşlar, Uranüs, Neptün ve Plüto bunlar üçlü gruptan oluşur diyor Stefan ve bu grup yaşamın köklü değişim kaynaklarının, deneyimin aşkın deney üstü boyutlarını ve ayarladığımız en belirsiz, en bulanık enerjileri sembolize ettiğini söylüyor. Bu güçler daha bilinçli yeteneklerimizi ilham, sezgi, şimşek gibi kavrayış ve entelekt kanalıyla, yani entelektüel kanalıyla öğrenilemeyen içsel bilgi ve daha büyük bütünle kaynaşma arzusu ve en derin doğasına arıtma dürtüsü gibi yollarla, Bizlere etkileyediğini söylüyor arkadaşlar. Ve bu enerjiler harekete geçtikleri zaman yaşamdaki eski düzenler sallanır ve hemen değişirler. İşte değerli arkadaşlar bu noktada bu noktada çok önemli bir konu devreye giriyor. Bu enerjiler diyor aktifleştiğinde doğum haritanızda diyor sizin diyor hayatınızdaki birçok alan diyor ne olurmuş arkadaşlar sallantıya girermiş sallantıya girermiş. İşte bu sallantı arkadaşlar, işte bu sallantı size sorulmadan hayatınızda artık bir takım şeylerin değiştiğinin bir göstergesidir. Eğer sizler arkadaşlar hayatınızda hayatınızda bu değişiklikleri yaparken, bu değişiklikleri yaparken sizin iradenizin dışında bazı olaylar gelişmeye başladığında, ve evren adeta size sormadan, sizin kontrolünüzde olan birçok şey sizin deneyiminizden ve denetiminiz altından çıktığında değerli arkadaşlar, orada şunu fark edersiniz ve şöyle dersiniz, kaderin üstünde bir kader var dersiniz. İşte o kaderin üstündeki bir kader var ifadesi bu gezegenlerin sizin doğum haritanızda, yaptığı açılarla ilgilidir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu açılar gerçekten haritamızda bu şekilde ciddi anlamda durumlara söz konusu. Evet şimdi bununla alakalı olarak bazı eklemeler de yapmak istiyorum sizlere. Bu enerjiler arkadaşlar Hepsi bir arada bu üç gezegen kişiselliği aşan faktörleri ve hepimizin içindeki hayatın dönüştürücü enerjilerini gösteriyor. Çünkü bu enerjiler genellikle hayatımızda bazen kopmamız gereken ve kopamadığımız bazı pamuk ipliğiyle bağlı olan ve hayatımızı sekteye uğratan ve ilahi mekanizmada yapmamız gereken görevleri, gitmemiz gereken hayat alanlarını Engelleyen bazı unsurlar olur hayatımızda ve bu unsurları biz kendi seçimlerimizle hayatımıza çekeriz değerli arkadaşlar. Yani örnek veriyorum siz bir evlilik yapmışsınızdır. Yaptığınız evlilik o zamanın şartlarında çok uygundur. Ancak daha sonraki dönemde hayat planınızda gitmeniz gereken alana o eş mesela ket vuruyordur. İşte o eş sizin hayat planınızda hayatınızda gitmeniz gereken alana destek vermezse ya da tam tersi köstek olursa ya da onun e, astrolojik enerjisi sizin hayat enerjinizde gitmeniz gereken alana kösteklenmek gibi ya da buna benzer bir enerjiler üretiyorsa arkadaşlar hayat size sormadan onu yanınızdan çekip alacaktır. Bu bazen en sevdikleriniz olur. Bazen eşiniz, bazen çocuğunuz ya da bazen anneniz, bazen babanız da olabilir. İşte değerli arkadaşlar burada... Bazen mesela genellikle işte 40'lı yaşlarda Uranüs'yen yani etkiler alınır. Uranüs Uranüs karşıtlığı alınır. Plüto kareleri olur. Böyle dönemlerde sizin kontrolünüzden çıkmış bir şekilde bir anda bir boşanma furyası ya da işte bir yakınınızı kaybetme ya da hayatta sizin en değer verdiğiniz alandan sınavlar gelmeye başlar. Bunun da ana sebebi sizin hayat planınızda o kişilerin sizi desteklememesi ve hayatta gitmeniz gereken alanlara gitmenizin önünde birer engel olmalarıdır. Böyle durumlarda bu gezegenler devreye girerekten yaptığı açılarla sizi oradaki engel teşkil eden her kim varsa arkadaşlar ya da her ne varsa bunlar sizin çok sevdiğiniz şeyler de olabilir çok sevmediğiniz şeyler de olabilir bakın sevmedikleriniz de olabilir Bunlar o dönem geldiğinde otomatikmen kadersel olarak sizden alınır ve ne olur arkadaşlar? Hemen ne oluyor? Yanınızdan alınıyor. Böyle olduğu zaman bunlar için artık çok da üzülmeniz gerekmiyor. Çünkü sizin tekamül safhasınızda onlar sizin hayatınızdaki görevlerini arkadaşlar tamamlamış oluyorlar. Stefan diyor ki arkadaşlar, bir bütün enerji sisteminin parçaları olarak düşünüldüklerinde ki bu çok önemli bir laf. Niye? Biz hayatın bir parçasıyız. Biz bütün bir hayatın bir parçasıyız. Yani bir insan şunu diyemez. Güneş benim için doğuyor diyemez. Güneş bütün insanlar için doğuyor arkadaşlar. Dolayısıyla da burada işleyen, siz olsanız da olmasanız da işleyen bir ekosistem var hayatta. Bu ekosistemde gitmeniz gereken alanlar var. Yapmanız gereken şeyler var. Örnek veriyorum. Bir karıncanın bu ekosistemde yapması gereken bir şey var. Bir bok böceğinin yapması gereken bir faaliyet var. Bir arının işte çiçeklerin üzerlerindeki polenleri alıp götürmesi gibi bir görevi var. Ve insan olundan da Allah'ın esmai hüsnasının açığa çıkması ve mübin olması gerekiyor. Bu yüzden de kendisinden çıkması gereken karakter ve enerjik kombinasyonlar var. Bu enerjiler kendisinden çıkmasını engelleyen her türlü unsur ya da bunlara gitmek ya da bunları irade gösterip kendisinde yapması gereken işlemleri yapmadığında hayat o sıkı sıkıya tutunduğu ne varsa bu gezegensel kombinasyonlarla hiç de gözün yaşına bakmadan alır. Ne der? Bu gezegenlerin etkileri bu hayat benim hayatım değil. Sen hayatın bir koca bir parça, koca bir hayatın sen küçücük bir parçasısın. Kendini çok da karıncadan üstün görme der adeta ve yerden yere vurur arkadaşlar. İşte bu hayatta kibirlenmeye gelmiyor bu yüzden. Şimdi bir bütün dedik. işte bu şekilde biz bir bütünün parçasıyız ve sizin artık bu bütüne hizmet etmenizin zamanının geldiğini gösteriyor. Bu gezegenler arkadaşlar kişiye kapsamlı ve eksiksiz bir kişilik psikolojik fonksiyon durumu sunuyor haliyle. Çünkü tekamül seviyeleri kişilerin değişiyor. Bunu bir örnekle anlatabilmek gerekirse sizin mesela ilkokul zamanınız vardı değerli arkadaşlar. İlkokul zamanınızda ne oluyordu? Çok Her şey önemliydi. İlkokul arkadaşlarınız önemliydi. İlkokul öğretmeniniz önemliydi. Gidiyordunuz. Kaleminiz silginiz önemliydi. Kalem tıraşınız önemliydi. İlkokul bitiyor. Ortaokula bir başlıyorsunuz. İşte orada biraz böyle daha işte orta 2'ye, orta 3'e de geçince, ya onlar ilkokul döneminde kaldı diyorsunuz. Sonra liseye başlıyorsunuz. Liseye geldiğiniz zaman, onlar ortaokul zamanlarıydı. Üniversiteye geldiğiniz zaman dönüp arkanıza bakıyorsunuz bebe zamanlarında onlar falan. Niye? Çünkü tekamül ettiniz, geliştiniz. İşte arkadaşlar, hayatınızda giren şeyler olduğu gibi, hayatımızda çıkan şeyler de oluyor. Ve bu çıkan şeyler gerçekten hayatımızdan çıkması gereken şeyler mi değil mi? Bunlar doğum haritasında size sorulmadan külli irade ile hayatınızdan çekilip alınan alanlar olur arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunlar aşkın sevginin ve e, öfkenin hepsinde bir üst oktava olduğu için size sorulmaz. Adeta bir sel, bir felaket, bir e, işte deprem gibi hayatınızda var olabilir. Güvenlik, sevgi, yaratıcılık ihtiyacını ve kendini gerçekleştirmeye, değişmeye ve büyümeye ve kendini aşmaya yönelik dalgalara dayalı bir değerlendirme çevresi sunarlar. Çünkü bu enerjiler o kadar yüksektir ki az önce de bahsettiğim gibi o enerji titreşimi artık sizin bir önceki mevcut titreşimden ayrılmanızı ve bir üst oktava geçmenizi ister. Ve böyle durumlarda aslına bakarsanız geride bıraktıklarınıza çok da üzülmeniz Üzülmeseniz daha iyi olur ve önünüze baksanız sizin için daha güzel şartlar, imkanlar oluşabilir. Bireye ve genel olarak yaşama hayatın özündeki enerjilerin işlediği düzeyde yani aynı düzeyde yaklaştığımız zaman zihni ve bedeni katı mekanik aletler olarak değil birbirlerine karşılıklı etkileyen ve yaşayan enerjiler ve yaşayan enerji alanları olarak görmeye başlamamız gerekiyor. İşte benim... Taa sizlere ilk videolarımda başladı, başlarken anlattım melek nedir, meleki kuvve nedir şeklinde anlattığım bir videom vardı. Astrolojideki semboller insanların bilinç dışından karakterlerini ve kişiliklerini oluşturan meleksel, kuvvesel enerjik yapılardır arkadaşlar. Ve bu enerjik yapıların birer sembolizması olarak astroloji kullanılır. Çünkü kafamızdan geçen her düşünce bize ait değildir. Bazı dürtü mekanizmaları Bizim tabiatımız, kimyamız ve modelimiz bu kadersel döngüde tarihler boyu açıklanmıştır arkadaşlar. Ve biz arkadaşlar bütün insanı böyle anlamak yani evren bir insandır arkadaşlar. İnsan küçültülmüş bir evren olduğu gibi evrenin kendisi de küçültülmüş bir insandır. Ve bu insanla yani büyük evrenle küçük evren olan insan arasında entegrasyonun sağlanması ve kırılan dişli çarklarının onarılıp, bu tekamül seviyesinde ilerlemesi gerekiyor. Ve insanı böyle anlamak yeni bir tür astroloji hayatının kurallarına dayalı bir anlayışın gelişmesine sebep oluyor değerli dostlar. Evet bugün yine bazı derin konulardan sizlere bahsettik değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Eğer sizin de ele almamızı istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorumlarda paylaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz deprem felaketi yaşandı. Orada gerçekten de çok olumsuz durumlar oldu. Bununla alakalı bana çok soru soranlar da oldu. Depremle alakalı arkadaşlar. Bir video çektim. İkinci bir video daha çekeceğim. Bu konularda konuşmak sorumluluk ve gerektiriyor ee, ve yani şunu da belirteyim hani bu konunun e, yeri değil ama bir deprem olduktan sonraki yani astrolojik e, öngörü yapıyorum deyip de açıtları bilmek bu bir astrolojik öngörü değildir ama işte bu uranüsyen ve Plütonik ve Neptünyen enerjilerin olduğu yerlerde arkadaşlar. Sert açılar olduğunda dünyanın değişik bölgelerinde yine işte iradeye sorulmadan yani insan iradesine bakılmadan evrensel normla bazen de evrensel normla etkiler olur. Evet hani çok e, konuşulabilecek konularda değil arkadaşlar. O yüzden şimdilik e, bu konunun da artık hani sadece geri geldiği için birazcık size bahsetmiş oldum. Vakti geldiği zaman onlardan da bahsederiz. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabır, metanet versin Vakide kalanlara. Allah yardımcıları olsun herkesin. Biz de burada elimizden geldiği kadar desteklemeye çalıştık. İnşallah daha iyi bir sürecin başlangıcı için bir vesile olur tüm Türk halkı ve tüm insanlık adına. Evet değerli arkadaşlar, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Doğum haritası analizi almak isterseniz ya da astroloji eğitimlerimize katılmak isterseniz bizimle temas. Astroloji eğitimlerimiz arkadaşlar buradaki anlatımlarımızdan çok daha farklı. Çünkü e, astroloji eğitimlerimizde burada ele almadığımız birçok konuları ele alıyoruz. Burada anlatamadığımız bazı konuları da orada çok daha farklı, daha basit düzeyde anlatıyoruz. Ve yine e, doğum haritası analiziyle arkadaşlar hayatınızdaki kilitlenme noktasında olan birçok şeyin çözümünü sağlayabilirsiniz. astroarif.com web sitemizden bizimle temasa geçebilirsiniz. Yine bu videonun altında telefon numaralarımız olacak. O telefon numaralarımızdan bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.